Bugün 13 Temmuz 2022 Çarşamba. Merkür günündeyiz. Oğlak burcundaki ay dolunay fazında. Sabah ve öğle saatlerinde ay yengeç burcundaki Merkürle karşıt açıda olacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizden ilişkilerde ve iletişim alanlarında stresle çatışmalarla karşılaşabiliriz. Dolunayın da enerjisiyle durumları kontrol etmemiz zorlaşabilir. Sakin ve sağduyulu olmakta fayda var. Öğleden sonraki saatlerde, Oğlak Burcundaki Ay, Boğa Burcundaki Uranüs'te üçgen açı yapacak. Değişken koşullara ayak uydurabilir, hızlı ve spontane davranışlarda bulunabiliriz. Bugün Kova Burcundaki Satürn ve İkizler Burcundaki Venüs arasındaki üçgen açı kesinleşecek. İlişkiler ve ortaklıklarda daha kalıcı adımlar atmaya hazır hissedebiliriz. Finansal alanlar ve paylaşımlarda güven ve sadakat kavramları da öne çıkabilir. Pratik ve somut çözümler bulmamız mümkün. Akşam saatlerinde 21.37'de Oğlak burcundaki Ay, Yengeç burcundaki Güneş'le karşıt açı yapacak ve 21 derece Oğlak burcunda dolunay meydana gelecek. Plüton'la kavuşum yapan dolunay yaşamımızda güçlü farkındalıklara ve dönüşümlere yol açabilir. Dolunayda özellikle kariyer hayatımızı ve toplum önündeki statümüzü etkileyebilecek değişimler ve dönüşümler hızlanabilir. Geleceğimizi şekillendirecek konular, yaşamdaki statümüz, kariyer, mevki, ün, iş, görev ve sorumluluklar, aile büyükleri, otorite kavramları, liderler, yöneticiler, büyük şirketler ve devlet gibi kavramlarda önemli gelişmeler ve dönemler Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.